Mevla bayanlar selamlar, bu sefer farklı bir videoda karşınızdayım. Güzel bir etkinlik var ve bu etkinlik kaçırmamızı istedim. Binance'ın, Binance, Binance TR'nin daha doğrusu düzenlediği bir etkinlik. Direkt cüzdanınızı iki katına çıkartabilecek bir şey. Gelin şimdi tüm detayları birlikte inceleyelim. Evet, direkt etkinlikle ilgili bilgi sayfasını açtım ve sizlerle birlikte okuyalım. Ne yapmanız gerekiyor, siz de görün. Daha sonra işlemleri sizlerle birlikte yapacağım. Peki, ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle etkinlik daha bugün başladı. En başındasınız, kaçırma ihtimaliniz yok. Eğer borçlu da birazcık paranız varsa, şu anda bu etkinliği denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Peki, nasıl katılırım? Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi üç farklı günde TR işlem çiftlerinde en az 100 TL değerinde kripto alım veya satımı gerçekleştirin. Ben hatta şunu 100 dolarlık yapacağım, garantiye alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında HODL önemli diyor arkadaşlar. Bunun anlamı da şu, etkinlik döneminiz fark ettiyseniz 3 gün olarak değil, ayın 22'sinde bitmiyor. Tam tersi 15 günlük bir süreç. Bunun nedeni cüzdanınızın ortalama süresine bakacak. Neyse birazdan daha detaylı açıklayacağım. Kafanız karışmasın, oraya geleceğiz. Şimdi bir de diyor ki formu doldurun. Hemen geçelim forma yazıyor burada yine aynı kurallar var aşağıda benzer şeyler yazıyor buradaki şeylerin aynısı yazıyor ve bizden istediği tek şey arkadaşlar Binanser'e kullanıcı kimlik numarasını burada paylaşmak çok güzel tamam sonra da asr cüzdanınız ikiye katlansın Evet doğru duydunuz içeride ne kadar bakiye varsa ikiye katlanacak arkadaşlar ama ne yapmamız gerekiyordu hemen Şuradaki kurallara geçelim dikkat kısmını da... Aynı zamanda. Değinelim. 3 farklı günde kesinlikle işlem yapmamız gerekiyor. Her gün işlem yapmanız gerekiyor. Bir kere formu doldurun arkadaşlar. Birden fazla form girmeyin. Aksi takdirde disklefiye olursunuz. Bu çekilişi takip edilmek için Binance'ın TR Telegram'ına katılmamız gerekiyor. Cüzdan bakiyemiz ikiye katlanacak ama hangi bakayım? Ben öyleyse şimdi bir yükleyeyim. 300 bin, 500 bin atayım içeriye. O ne Arkadaşlar hayır öyle değil. 15 günlük ortalama bakiye 2'ye katlanacak. Bu da ne zamandan itibaren? Siz bugün attığınız içeriye para. Ayın 19'sunda eskinlik başladı. Ayın 2'sine kadar içeride tuttuğunuzda... Aynı miktarda tutarsanız attığınız miktar kadar 2'ye katlanacak. Ama siz daha öncesinde çekerseniz ortalama aşağıya düşeceği için doğal olarak daha az kazanırsınız. O yüzden içeride bu parayı tutmanız gerekiyor. Binance TR'de tutmanız gerekiyor. Evet tüm kurallar bu kadar. Çok basit aslında. 3 gün işlem yapacağız ve parayı içeride tutacağız. E öyleyse başlayalım arkadaşlar. Neredeydi hemen Binance TR'ye bir para aktarayım. Hatta 2 saniye şunu yana alacağım. Ne kadar... Aktaracağımı bir kontrol etmemiştim arkadaşlar. Neyi aktaracağımı kontrol etmemiştim daha doğrusu. Benim bağlı olduğu için hiç göndermek ekstra işlemle uğraşmıyorum. doğrulamamızda yaptığımıza göre artık Binance TR'ye geçebiliriz. Hemen Binance TR'ye geçelim. Binance TR'ye giriş yapalım. Binance hesabımla giriş yapmak istiyorum. Ve devam ediyorum. Evet ben doğrulamayı yapıp. Şey yapana kadar herhalde para Yapmış olsa gerek evet Çoktan 2500 içeriye yattı Çok güzel 2500 de ben katılıyor olacağım Arkadaşlar 2500 dolarla e Ne yapmamı istiyordu arkadaşlar Alım satım yapmamı istiyordu değil mi USTR ile 100 dolarlık bir alım Satım yapalım 100 dolarlık satayım hatta hiç uğraşmayacağım ee, Ne kadar Para gideceğini sizde görün bir yandan Arkadaş 2564 Diyelim tamam mı direkt piyasadan ben 100 doları sattım ve tekrardan bunun hepsiyle de arkadaşlar USD satın aldım. Hatta içeride 1 de kaldı çok teşekkür ederim. Normalde bu kadar fark oluşmaması lazımdı. 1 dolar fark oluştu ama aslında 10 cent gibi bir harcama yaptık ama içeride maalesef 18.77 kaldı. Normalde 10 kuruş daha fazladan hesap yapsaydı bu direkt şey ne olacaktı. 10 cent, 5 cent civarında bir harcama olmuş olacaktı. Neyse gördüğünüz üzere çok fazla bir harcama yapmadan arkadaşlar bu hacmi zaten doldurabiliyorsunuz. Yapmamız gereken şey ne? Bunu arka arkaya 3 gün boyunca yapacağız. Bugün 19'u, 20'si ve 21'ini de yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da içeride 15 gün parayı tutacağız ve şanslıysak paramız 2'ye katlanacak. Örneğin ben şanslı çıkarsam 2500 dolar. Artık kim İskender isterse bana çıkarsa yorumlara yazabilir İskender isteyenler. Onlara gönderiyor olacağım. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.